E, TRT Haber'de açıklayacaksınız, buyurun. Şimdi efendim, bakın. E, konu süt meselesi değil. Kemik erimesi, özellikle menopoza girmiş olan bayanlarda kemik erimesi çabuk gelişiyor. Neden? Çünkü östrojen seviyesi düşüyor ve kalsiyum, e, osteoklastlar yani kemik, e, kemiğe kalsiyumu taşıyan osteoblasttır. Kemikten kalsiyumu dışarı alan da ostiyoklastır. Ostiyoklastlar kalsiyum çekmeye başlıyor. Ee, tabii ki e, östrojen hormonu burada çok fonksiyonel düştüğü için. Diyorlar ki hangi gıdada şey var, e, kalsiyum var sütte, süt için. Vücuttan kalsiyum attırır. Yanlış. Ters etki yapıyor. Evet, Ters etki değil. Yani çünkü neden? Sütün içerisindeki protein olan kazeinin önemli bir kısmı sistein ve methiyonin amino asitlerinden oluşuyor. Bunlar da kükürt içerikli. Metabolize olurken vücudu asidik yapıyor. Vücut asidik olduğu zaman bazik yapmak için uğraşır vücut. Tek bir mineral var. O da kalsiyum. Dişlerde ve kemiklerde. En kolay kemikten çekiyor. Şimdi e, işte öğrencilerim soruyor, hocam annem süt içtiği halde bir türlü e, kemik erimesi, osteoporoz şikayetleri geçmedi aksine arttı. Kızım derhal sütü peyniri kesin, yoğurt tüketebilir ve brokoli. Brokoli nasıl dua ediyorlar? Brokoli kalsiyum bombasıdır. Yani bu karnabaharın yeşili gibi. Yani ve sizi hem meme kanserine hem prostat kanserine karşı da bu sulforofen var içerisinde bunun. izotyosiyanatlar var. indol grupları var. Hormon dengeleyici. Muhteşem bundan bunu bak şimdi Serpil kızımız burada bize gösteriyor. Bunu kaynatacaksınız. 5 evet. en fazla 6 dakika. 6 dakika hocam. Yalnız bunu yapmadan önce ya, yarım litre kaynamış suyun içerisinde yapıyoruz biz bunu. İçerisine de 200-250 gram brokolimizi atıyoruz. Kaynaya dursun. Hı hı. Evet. Ee, buyurun hocam. Evet şimdi e, bakın bu saplarını, gövde saplarını lütfen içine atın. Bunun suyunu içeceksiniz. Haşlanmış tanelerini de salata gibi yoğurtlu sarımsak dökün üstüne ama mutlaka onda tüketin. Kabızlığa karşı birebir yani ee, bu arada fibrokisler varsa onlar yok olacak. Sizi meme kanseri, prostat kanserine karşı da koruyacaktır. Kemik erimesi pek erkeklerde çok ender görülür. Neden? Çünkü Kadınlarda menopoz yaşı dediğimiz östrojen hormonu menopoza girince düşmeye başlar. Ama erkeklerde ise östrojen seviyesi 90 yaşına kadar, 95 yaşına kadar hep aynıdır, değişmez. değişmez. Onun için Evet. Peki kaynadı diyelim. Yani bunun kaynamasını beklemeden biz kürü tamamlayalım. Eksik tamam. kalmasın. Ee, arkasından da 40 lit otumuz var. Yine Hı -hı. bundan da bir tatlı kaşığı Eko atmamız gerekiyor. 6 dakika benziyor. kaynadı. Hı -hı. Şimdi, pardon hocam kesmiş oldum. Bu latinceleri sayınızda az kaldı. Ben de inşallah hepsini tamam. ezberleyeceğim. 6 dakika kaynadı. Ne yapıyoruz? Kaynadıktan sonra bunu e, ağzı açık bir şekilde soğumasını bekliyoruz. Hı -hı. Soğuduktan sonra bunu... Ee, yarısını sabah yarısını da akşam içmek üzere hı hı. bunu birer bardak şeklinde içmemiz gerekiyor. Ee, ve e, ikinci bitkimiz de 40 litre otudur. Bu 40 litre otunda tekrardan bir e, su bardağı yani yine burada kaynamış su olacaktır. Kulorsuz suyun içinde olacaktır bu. Bundan da bir tatlı kaşığı atıyoruz. İçme suyu yani. Evet. Evet. Tabii şimdi davet alıyoruz da zamanımız yok Hüseyin. E Son bir konumuz daha var. O yüzden, o yüzden, o yüzden kürümüzü tamamlıyoruz. Üçüncü evet. kürümüzde bizim susam yağıdır. Bu susam yağı da günde bir defa bir yemek kaşığı şeklinde içmemiz gerekiyor. Evet. Tamam, Brokoli'yi kaynaklı içtik, 40 kilidi içtik ve susam yağı. Bakın Osmanlı sefere çıktığı zaman yani Sefer-i Humayun'da ilk önden gönderir susam yağını. Ee, yani ezilen bir yer olduğu zaman travmatik bölgelere susam yağıyla masaj yapılır. Yalnız susam yağının özelliği ne biliyor musun? Bundan bir miktar aldığın zaman biliyorsun susam helvada işte evet. değil mi? Evet, tabii ki. Başka Böylelikle ne var? Bekmezle karıştırılır bir evet. şeyler. Efendim bu susam yağı osteoblastları aktive ediyor. Yani kalsiyum taşıyan kemiğe kalsiyumu götüren yüklenen torbasına kalsiyumu doldurup kemik dokusuna götüren osteoblastları aktive ediyor. ediyor.